Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Bu hafta Esenliğin adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Esenliğin, İsa Ruhullah'ın sözlerinden esinlendim yine. Ne diyor? Size bir hediye bırakarak ayrılıyorum. Selametimi veriyorum size. Bu benim verdiğim selamet dünyanın veremeyeceği türden bir selamettir. Bu yüzden sıkılmayın, korkmayın hiç. Hani şimdiden gidiyorum fakat size döneceğim dedim ya, eğer beni gerçekten seviyorsanız manevi babama gidiyorum diye mutlu olmalısınız. Çünkü babam benden üstün. Bu olaylar gerçekleşmeden evvel daha şimdiden size haberdar ettim ki bunlar olup bittiğinde iman edesiniz. Bu sözlere göre bir deyiş yazdım inşallah beğenirsiniz. Dünyadan göçtün ama bizdesin Sen bize bıraktın esenliğini Bu dünya esenlik veremez böyle Bize verin kendi esenliğini Esenliğin, selametin artık hep bizde Esenliğin, selametin her daim kalbimizde senin sevametin artık hep bizde Has senin sevametin her daim kalbimizde Sıkılmasın, korkmasın Gittin ama bir gün bize dönersin Bizimle sonsuza kadar olursun Bize bağışladın esenliğini Esenliğin, selametin artık hep bizde Esenliğin, selametin her daim kalbimizde Hesemliğim, selametin artık hep bizde Hesemliğim, selametin her daim kalbimizde sevindik Erdiğin için hakın huzuruna vardın için kutsal ruh bizimde kaldı için sen bize Yolladın esenliğini esenlin selametin artık hep bizde esenlin selametin kıdam Kalbimizde Esenliğin, selametin artık hep bizde. Esenliğin, selametin her daim kalbimizde. Evet İsa'nın esenliği her daim bizim kalbimizde. İnşallah siz de bu esenliği yaşıyorsunuz. İsa'ya iman etmişseniz bu esenlik sizdedir. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleri verin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esenlikle dolu olun, hoşçakalın.